Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Roll Stars oynayacağız ama yanımda gördüğünüz gibi Abdullah adlı bir arkadaşım var. O arkadaş benim için çok değerli. Nedenini söyleyeyim mi size? Çünkü Türkiye sıralamasına girdi arkadaşlar. Evet. Cidden. Birazdan da ekranda göreceksiniz zaten. Koyacağım. Şu an e, sıralamada değil Çünkü kupa kaybetti arkadaşlar Jacky ile girdi Biliyorsunuz Jacky ile de çok ileri Rütbe gittiğinizde kazanmak birazcık Zor oluyor arkadaşlar Şu an ona yardım edeceğim arkadaşlar yani Jeki ile e, sıralamadan düştü çünkü dediğim gibi e, Jeki ile kazanmak çok zor arkadaşlar bir noktadan sonra ondan dolayı sıralamada gözükmüyor yere ben size fotoğrafını gösterdim zaten yani girdiğine emin olabilirsiniz. <gülüyor> ben öldüm Abdullah geldi arkadaşlar çok iyi oynuyor an biri şu an her ne kadar iyi oynamasa da çok iyi oynuyor arkadaşlar bundan emin olun ve çok güvenirim arkadaşlar ona. Ve buradan da ona konuğum olduğu için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü cidden Türkiye sıralamasına giren biriyle oynamak yani güzel bir şey. Heyecanlandırıyor insanı. İnşallah bir gün ben de girerim arkadaşlar. Girersem merak etmeyin aderimiz olacak. Hadi be güç alacaklar. Aha aldım. Şimdi buradan birazcık uzaklaşmamız lazım. Hmm. <gülüyor> Şu gibi alalım oyuna. Görüyorsunuz arkadaşlar. İyi oynuyor. Yani yerinde hamle yapıyor arkadaşlar. Kazandık. Evet arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar son bir tur daha atacak daha doğrusu atacağız ee, çok iyi oynuyor arkadaşlar buradan onu tekrar tekrar tebrik ediyorum benim için de güzel bir şey oldu yani ben ona sordum arkadaşlar işte madem böyle böyle şeyler oldu videoma katılmak ister misin dedim sağolsun ee ricamı kırmadı Aha, sıkıştım arkadaşlar. <Gülüyor> Neyse arkadaşlar, ee, bizden bu kadar. Tekrar katıldığı için teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün yeniden Türkiye sırlaması girer. İnşallah ben de Türkiye sırlaması girerim. Ee, Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsan sevinirim. Herkese iyi günler.